Merhaba hanımlar. Bugün mutfağımızda 5 dakikada yapabileceğiniz pratik tahinli kurabiye yapacağız hep birlikte. İlk önce malzemelerimizi sayalım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı kırılmış ceviz, bir su bardağı tahin, bir su bardağı pudra şekeri, yaklaşık 2-3 su bardağı kadar unumuz olacak, bir yemek kaşığı kakao, iki tane vanilya ve fındık parçacıkları biraz da üstüne koyacağız. Şimdi başlayalım yapmaya. az malzemeleri var. Hem çok pratik, çabucak yapabileceğiniz bir kurabiye. 5 dakika kurabiyeleri diyebiliriz tahini kurabiyeye de. Sıvı yağ ve tahini kattıktan sonra pudra şekerini katıyoruz. Pudra şekerinden sonra biraz karıştıralım. Daha sonra 1 su bardağı yarım su bardağı ceviz de koyabilirsiniz isteğe bağlı. Cevizimizi koyduk. Yine karıştırmaya devam ediyoruz. Oldukça pratik bir kurabiye. 2 tane vanilyamızı katalım içine. Harika. Şimdi hamurun yarısını isterseniz sade İkinci yarısında kakaolu yapabilirsiniz. Hamurumuzu kat, unumuzu katalım. Yaklaşık orada 400 gram kadar un vardı. Yine kaşıkla toplumaya devam edelim. Elimizi alalım. Ele yapışmayacak bir un olması lazım. Zaten içine ceviz olduğu için bir katılık oluşacak. Yarısını da ben kakaolu yapmak istiyorum. Oldukça lezzetli oluyor. kısmına diğer kaba alıyoruz. Bir kısım da burada kalsın. Kakao da çok yakışıyor kakaoğlu. Bakıyoruz kıvamına. Evet ele yapışan bir un var. Ele yapışıyor hamur var. Çok az daha un katabiliriz. Çok az daha miktar olarak. Ele yapışmayan bir hamur olması lazım ki şekil verebilelim. Kakaolu kısmı tamamdır. Ele yapışmayacak bir hamur. Sade ve kakaolu kurabiyelerimiz hazır. Tahinli kurabiyelerimiz. Yuvarlak bir şekil veriyorum ben. İçinde kabartma tozu yok. Şekilleri siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben yuvarlak seviyorum. Daha küçük de yapabilirsiniz. Lokmalık. Kahve yanına çok yakışıyor. Uzun süre bayatamayan bir kurabiye. En güzel taraflarından bir tanesi. Uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Kapaklı kavanozlarda, hava almayan kavanozlarda Ani gelen misafirleriniz için. Gerçi bu dönem pek misafir de gelmiyor ama... Yapabilirsiniz. Şimdi kakaoları aldık. Onları daha içine minik de koyabiliriz böyle. Minik minik. Kaçını da minik yapalım. Yaklaşık 15-20 dakika kadar pişireceğiz. Çok fazla fırında tutmayın sakın. Hem altı çabuk yanar, hem de sertleşir. Ağızda dağılan bir kurabiye. Sızırmaya çalışıyorum. Evet, şu an bitti. Üstlerine ben yine ceviz koyacağım. Ceviz kırıkları. kırılmış ceviz parçacıkları. Alt üst ayarda, fırınınızın alt üst ayarında yaklaşık bir 20 dakika, 15 dakika, 15-20 dakika pişiriyorsunuz. Üstünde çok hafif bir çatlama olacak piştiği zaman. Sizin evinizde ceviz yoksa içine fındık da koyabilirsiniz. Fındık da yakışıyor. Tamam. Fırınımız ısındı. Şimdi artık pişirmeye alacağız. Alt üst ayarda 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Merakla ve heyecanla bekliyoruz. Evet. Kurabiyelerimiz oldu. Artık çıkartabiliriz. Batalım. Üstündeki bu çatlamayı görünce çıkartıyoruz. Şimdi servis tabağımıza alacağız. Afiyet olsun. Sağlıklı günler.